Mert Bey, hayırdır yolculuk nereye? Son ayarlarımızı yapıyoruz yolculuk şeye nereye? şey Avrupa ya. Avrupa ya mı? <gülüyor> yolculuktan bahsediyorsun. Şöyle bir genel bir geziyeceğiz geleceğiz. bir tur Bir genel deviz 11 e, ülke gezeceğiz arkadaşlar. 24 Haziran mıydı bugün? Evet. Bugün 24 Haziran 2014. Bayağı Edirne'de kalacağız. Bayağı uzun 3-4 aydır çalışmalarımızın neticesinde inşallah bugün yola çıkıyoruz. Evet. Ama bugün Edirne'de kalacağız. Bugün Edirne'ye gideceğiz direkt. Şöyle arabamızı hazırladık bu sefer. İnşallah benim kızımla çıktık yola. Bakın. Kızımın arkasına bisiklet taktık. Şöyle bir takma aparatı var. Tatlımda bisikletlerimiz bize o Bizim çok işimize yarıyor orada. Yalnız plaka gözükmüyor. Umarım bir şeyden olacak. Şöyle. Camlara siyah film çektik. İçerisi gözükmüyor. Mert hazırlanıyor burada. Şimdi size arabanın, hafazan Allah, içini göstereceğim. <gülüyor> Ama ödünü sütmesin. <gülüyor> yani şu araba Kaç 45 günlük eşya aldı arkadaşlar. Yerden göğe kadar dolu. Bunlar mutfak malzemeleri. Bunlar yiyecekler. Bunlar da abur cuburlar. Şu taraftan açayım bir de. Bakın burada da valizlerimiz var. Kıyafetler vesaire. Buzdolabımız. Kapkacak. Çünkü kamplarda kalıyoruz biliyorsunuz. Tuvalet kağıtları, kağıt bardaklar vesaire. Kimi bilenlere de? Baya şöyle. O bilenler kim bilmiyorum artık. <gülüyor> Bizi izleyenler. 2 <gülüyor> yıl sonra bir Avrupa şayasından daha herkese merhaba. Mert'in bitmeyen eşyaları. Ama ne yapalım? şimdi Avrupa'ya GPS'siz mi gidelim yani? Ne demek? Tabii ki. GPS'mizde bütün kamplar her yer kayıtlı arkadaşlar diyoruz Zekar'dan. Hadi öpüyorum. bay bay. İyi yolculuklar. Sarp Bey merhaba. Nasıl gidiyor? İyi kahvelerimize başladık. <gülüyor> e, burduru geçtik. Devam ediyoruz. Yine gideceğiz. Edirne'ye. Kaç kilometre? Sadece 802. <gülüyor> Bayağı şey görebiliyorum. yani Tam anlamıyla arabanın arkasını görebiliyorum. Bisikletlerin aradan çok güzel. iyi şey oldu yani. Her şeyimiz. Sırada. Koltukları yatırınca bomba oldu. Aynen anlısık hızlı. Şu anda SSM köprüsüne adım astık atacağız yani. Tekerlek değdi deyicek. Saat. Hayır yani. İstanbul'la girdiğimizden beri buraya kaç saatte gelebilecek. Allah bir saate oldu Net. yani. Yani şu trafik olmasa başka bir şeye geçmedi tamam. Trafik olmasa bence şu anda Hospala Paşam, Malkara Keşan diyoruz. Şeride geçecek mi? Emniyet şeridini ihlal etmek istiyormuş Mert abi. Mert abi geçmiş. Ve sayın seyirciler şu anda Avrupa topraklarındayız. Trakya. Bakın şöyle yol ayrılıyormuş. <gülüyor> Mert hava suyu değişti mi Avrupa'nın? Nasıl hissediyorsun? Bir anda Avrupa'yı <gülüyor> Avrupa bir ortam oldu. Avrupa'yı bir ortam. Rahatlı kağıdı diyorsun. Şu an Luleburgaz çıkışı, Edirne girişleri falan filan gibi bir yer. Su, karnı yağıyor, Yağlı. burun yağıyor. Yağmur göçtü, baba eski. Acaba bize Allah'tan bir işaret çek, geri dönün diyor. Selep şey, şey, onlara çekiyor musun? Evet arkadaşlar, Kapıkule'ye hızla yaklaşıyoruz. Edirne'de Kapıkule sınır kapısı. Bir sürü leylek gördük havada, uçağızla anlatamam yani. Bir sürü... Valla ne yapacağımı düşünüyorum şu anda. <gülüyor> ben de çok heyecanlıyım. Heyecandan Arta... Afedersiniz evet. ama çişim geldi. Yani. <gülüyor> evet. sonra... Hadi bakalım, bay bay. Sağla neredeyiz? <gülüyor> evet. Neredeyiz Mart? Kapıkule sınır kapısının... İlk çıkışından çıktık Yunanistan'a girmedik Lütfüydü. Evet Türkiye'den çıkışımız evet. onaylandı Arkadaşlar şurası şöyle ben Türkiye şu tarafı Bakalım İlk kazığımızı vinyet alarak yedik 20 euro 10 günlük, Muhtemelen kazık yedik Bakın şurada kendisi hemen arabanın şurası Aslında an. günü 2 euroya geliyor günü 2 euro da biraz kazık değil aslında Belki de kazık yemedik Buralarda öyle fiyatlar Benzini 3.65 liradan aldım bu mazot, Eda da şahidim olsun, 10 devre daha pahalı, değil mi Eda? Evet, ben de fotoğrafını çektim. Çektin mi? Evet, kanıtladım. Aynen. Yani benzin anormal ucuz ama mazot bizim ülkede de şey olmadığı için çok şeye gelmiyor yani ucuz. Ve benzinli arabayla gelmek daha çağrı. Şu anda Sivilengrad yolunda ilerliyoruz. Eda neredesin? Şimdi ben Floodif'teyim yani, Filipe'deyim nasıl gidiyor? Biz diyoruz Eskişehir'deyiz, Staligrad, i̇şte ee, kareye amfiteyatroya falan çıkıyor galiba. Adam otoparkçı 1 euro 2 levaydı, onu 2 euro olarak çarptı bize. Hemen dedik, Bir an evvel leva çekmemiz lazım. Yoksa bayağı euroları leva niyetine alıyorlar. Normalde 2 leva 1 euro ediyor. Neredeyse. Biz de burası Avrupa Birliği'ne girdi artık Euro ile hareket ederler diyorduk ama daha hala geçememiz. Plovdiv semaları. Burası Ardur yan. Evet. Benzioğlu. Çok şıkmış. Eyviymiş arkadaşlar. Onu da benziyoruz. Şu anda etnografya müzesi olarak kullanılıyor. <yalanmaya>. Yani yöresel filibeliler <gülüyor> neyle geçilir? Tarihler nasıldır? Bakın yirmi yirmi matemeleri. Nasıl gidiyor? Aziz Konstantin ve Elena Kiev'sindeyiz. Burası çok güzel. Eski içinde tam. Güzel ahşap şaplık kulesi var. <gülüyor> Manzarası çok güzel çok güzel. Hemen tabi şey olduğu için de şöyle şirin yerler oluyor. Tam da Doktor Stoyan Çomakov'un evi Doktor mi? Cahit Ünver'e geldik diyor. <gülüyor> ya, boyacı evi. Bak, Slavdi boyacı evi. Evet, boyacı evi. Adam bayağı boyacı arkasında. Al burası, ben o tane gittim. Antik kentler. Altı bir sekmez adamı. buramız arkadaşlar. Antik kent ya Taksim Tepe'yle, Cambaz Tepe'yle. Ya hep Türk, evler hep Türk evleri. Hepsine de oryantı falan filan ev demişler. Şurası da kaymak mı? Baya kaymakamlık amlık falan. Serdim. Bebeğim ama tip bir sesim var, var. inanmadığım yurdum var. Biraz önce akşam sana toplarından geçtik Filippe. İstersin. <gülüyor> Şu amca. Hm bak ya antik şehrin üzerine yapılmış. Antik tabi Şehrin yeni merkezi burası. <gülüyor> yani yeni şehir diyorlar tabii ki hala eski Bozmamışlar çünkü. Ama güzel şey çok sertmişler. Gene bir meydan kültürü çok var çok yani. Güzel. Evler çok güzel. Bakın evler değişti. Osmanlı evinden. <gülüyor> e, Avrupa'ya döndü. Avrupa'ya evlere dönmüş. Bu cumaya cami. Burası. <gülüyor> Tedavinin yüzü <gülüyor> Dört buçuk saatlik yola dört buçuk saat yazmış. Hangi yol peki bu? Soğuk, Sofia. Evet, Sofya. evet şu anda şimdi onlar Sofia'dayız. Zaman. Yazmış, yani Edir neden yazmış? Belaflint, evet. Chakalovski, Makalovski. Ne? Nereye açılıyor acaba bu kapı? A -a. Merhaba. Merhaba. Merhaba, Mert. Neredesin? Şu an Sofya'da Chance Chance Kiloteldeyim. Ondan Şansi sonra Chance Kilotelde. Evet. Yerimiz çok merkezi. Sofya'nın ana caddesinin bir arka paralelinde. Çok temiz bir yerde. Ondan sonra buradan manzaramız zaten güzel. Tepemiz akşam ışıl ışıl yor şu anda. Duvarlar çok enteresan yani şu şeyler fayanslar, komedi. Günlük totalde. Bakın bu bir penceremiz batıya bakan. Şurada mesela şey var, kilise falan. Onları hep gezeceğiz. Daha şimdi şimdilik aldık o Dilden. Evet, günlük ne kadarmış burası? Toplamda günlük 60 lira. 60 lira yapalım. 60 lira. Günlük 60 lira, ikimiz. 60 lira, yani 30-30. Evet, aynen öyle. 30-30. Normalde. Şöyle güzel, büyükçe bir ota. Edirne'dekinden 1000 kat iyi yani. Şöyle hatta size bir de banyoya göstereyim. Edirne'de günlük 80 liraydı. Bu tam bir otayda kalacağını. Bakın. Banyosu da gayet temiz. Şöyle değişik bir falan demişler. Balkonu var, çok şirin. Balkonuna doğru çıkıyorum. Balkonunun güzelliği de arabamız karşıda arkadaşlar. Hemen şurada güvenli bir otopark bulduk. etraf çevrede ve 24 saat security var. Zaten adamlar motor Adam satıyorlar, motorcu. motorcu. Bakın var. orada duruyor. Bisikletleri alacağız zaten birazdan. Afrika, teodora, falan bir şey. Bakayım, var mı? Bakın da çadıra. Daha hiçbir zaman tek şey çekilmedi bu artık. Hocam iyi film Bakın şurada. Böyle gezeceğiz işte. Oke. Okay. Evet, tamam. Mutlu çok, musun? Evet ama çok büyük şehir gelirken gördük arabayla. Evet, bayağı. Muazzam yani, büyük şehir. Kocaman bir şey. nasıl bitecek ben Gezecek. de bilmiyorum. Bayağı bayağı çok yer var. Hakkıdan yani. Çok hafif hava yağmur serpiştirdi böyle 3-5 damla. Ama şu an düz yanımda açtım. şöyle edin. bakın hava bir bulutlu, bir mavi oluyor, bir bir şey. Neredeydin? Sofya'daki otoparktayız. İkinci, i̇kinci gece. gece. Otelimizin karşısında 2. gece. Bizim tam şurası. Burası bizim. Selam olsun. Sofya'daki şu karşımızda market mall görüyorsunuz. Market mall tam bir pazar yeri. Ta eski Milattan önceki çağlarda da pazar yeri olarak kullanıyor. Şahla içinde güzel şeyler var. Bu ne? Burada banya başladı camisi. Banya başladı medreseleri de termal binaları inşa edin? Hatta arka tarafta termal kaplıca hamamlar. Senin Banyo var. var. Olayı da bakacağız. Tek cami bu, kalan tek camiymiş. Mimar Sinan yapmış. Bunun termal banyo, hamam komple. Önünde de havuzu var. Burası meydanı. Kışın buradan ılık şey dolduruyorlarmış. Sodak. Soda. Soda mı akıyorsun? İçiyorlarmış ha. Kışın yazıyor ama yani şimdi yazmıyor. İçine de girilmiyor maalesef. Öyle dışından bakabiliyoruz. Güzel ama. Aynen. akşamını ya. Şu anda güzel bir tadilat görüyor. Vazifesi yalama çok güzel. Rezervuar özgü soğan soğan şeklindeki girebiliriz. Şu an Eda Bit Pazarında çeşitli şeylere bakıyor. Çok hoşuna gitmiş bir halde. Bakın suratından da gayet belli ne kadar etkilendiği. Ha. Çok güzel bir yer. Bit pazarı, play market. Herkes bir sürü... Şimdi ben kalma, bir dürbün buldum. Var. 20 liraya geliyor ama... Şurada güzel da var askeri malzemeler. Belki bulabilirsiniz. Evet. Merhabalar. Sovyet ordusu altındayız. Parktayız şu anda. Burası bir şey yani. Park. <gülüyor> şu an ağaç bakımları yapılıyor. Evet. Ortalık yeşil kokuyor. Burada yamağının test sürüşü var. Ne bunu bunun burada geliyor. Benzin koktu lan bayağı. <gülüyor> Aman tartalaya geldi köprü. 4 tane tartalaya geldim var. 19. yüzyıldan kalma. Altından da şöyle bir mehir atıyorum. Orluğur meydana. Şimdi neredeyiz? Güzel bir parka daha o geldik. şeyin yanında. Hemen köprünün yanında Kartallı köprü. Böyle dolaşıyorlar işte. Senersin ki Ankara Gençlik Parkı. <gülüyor> Burası Sofya Gençlik Parkı olsun tamam mı? Bir tek şu kuleleri anlamadım ya. ya. Bence kule. onlar trafik polisinin oturması için. Evet sıçranı. yani çok komik değil mi ama? <gülüyor> çok komik gerçekten. Bak. Gülümse. <gülüyor> Merhaba parkta geziyoruz. çok eğlendik. Sofyaya atlıyoruz. Ağaçların bulunduğuna bakıyoruz. Bir kere bulgar kralğından biri varmış burası. Bebeklere ne bu yeşil şey gidirimşarla. Trafik şeyinin burada. Traalle evet, da... arabası falan garip kurup şeyler var. Evet. Bu trafik parkı, bu şeyler. Bulgar büyüklerinin heykelleri var. 5 <gülüyor> bulgar büyüyor. Çok büyük gibi. 100, 100 bulgar büyüyor. Mimar Sinan olsun. Tevfik Şükret olsun. Tevfik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle adamların Eskişehir'i var heykellerimiz. Şunları da Mert için getirdim. Evet. Mert burada şu motorlardan kralacak. Kenereye bineceğim. Ben şu yeşil üç tekerlekli polis bir şeyim istiyorum. Güzel nülüfer yalnız başının değil. Burada bir havuz dolusu Nilüfer var. Harikalar. Bakın kocaman bir havuz. Mert de orada oturuyor. Evet şişelerini dolduruyorlar süper. içiyorlar sudan. Ben de dolduracağım şişemi. Şurada tatlı bir kuş da içiyor su. gitti. Kurbağalar ağızlarından su artmış Galiba Vasilevski anıtı. Tam bilmiyoruz ama. Kri Yıldız var, Kızıl Ordu'yu anlatıyor. Komünizmi. Ivan Vazov Ulusal Tiyatrosu. Öyle mi? Evet. Vay çok güzel. Üstündeki altınlar heykeller var. Tiyatro zaten maskeler var. Görebilir miyim? Evet, evet. Çikende. Bu da çok canlı bir yer, harika bir yer burası. Arkada bir park var, yanıyor, dönüyor. İnsanlar, gençler. Buradan kaçan imam vakitli öğrenciler var, hep Milli tiyatronun önünde gençler eğleniyorlar. Merhaba mer. Bana biz de mı Ne gördün, ne gördün burada? Medeniyet Şaşırdın, şaşırdın mı? Tabii ya. Değil mi? İşte gerçek bir şehir meydanı. şehir hmm. <gülüyor> Alexander ne çanlar kimin için çanlıyor? Arkadaşlar burası Ortodoksların en büyük kiliselerinden Biraz önce Çanlar çaldı Belgrad'daki kiliseden sonra en büyük Katedral diyeyim daha doğrusu ne kilise Sen şey. Aleksandr ne Burada opera oynuyor bu arada Baya Sahne falan var